Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi çemberde açının konu testiyle birlikteyiz arkadaşlar bakalım neler yapacağız bir abismillah diyelim ilk sorumuzu okuyalım şekildeki çemberde 70 derecelik dışta bir açı görüyorum ve burada bir dondurma kuralı da görüyorum aynı zamanda dostlarım çünkü iki teğetin arasındaki açı neydi kuralımız? Şu gördüğü ilk yayla açının toplamı 180 derece olacak. Yani şu yayın ölçüsü o halde 110 derecedir diyebilirim. Şimdi şurada bir C açısı var. C açısı bir çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olacak. Yani 110'un yarısı olacak 55. İkiz kenar üçgen olmasından sebep burası da 55. 55, 55, 110. Alfaya kaldı 70. Edirne'yi paketledim hemen. Geldik ikinci sorumuza, evet bir sürü çevre açı görüyorum dostlarım hemen gördüklerimizi bir yerleştirelim, şurası 30 derece ise gördüğü yay 60 derece, 50'nin gördüğü yay yani şuranın tamamı 100 derece olmak zorunda iki katı, sonra 10 görüyor arkadaşlar şurası 20 derece olmak zorunda bunu da yapıştıralım, sonra 20 bakın şu doğru buraya paralelmiş ok işareti koymuş yazmıştı aynı zamanda zaten. Paralel iki doğrunun arasındaki yayların ölçüleri eşitti. Yani şu 20 ise buranın da 20 olması lazım. Hatta 100'dü burası. Şuraya da 80 derece kaldı diyebilirim. Şimdi alfayı değil de alfanın dış açısı olan x diyelim buna. x'i konuşalım dostlar. Bakınız x şu kirişle şu kirişin arasında kalan bir açı. İç açı yani. Neydi kuralımız? İç açı sağdan ve soldan gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani x 80 ile 20'nin toplamının yarısı. O zaman 100 bölü 2'den 50'dir x. x 50 ise alfada 130 derecedir. Yapıştır gelsin. Evet üçüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Şimdi şurada bir üçgen var. D, O, E. Bakın 20 30 daha 50 şuradaki açımızın ölçüsü 130 hatta bunun tersi de 130 ve 130 o noktasında yani merkezden çıkan bir açı o zaman gördüğü yayda kendisine eşit olmak zorunda yani şu yayın ölçüsü de 130 derece olmak zorunda peki alfaya bakınız alfa 130'u gören bir çevre açı yani 130'un yarısı olacak. 65'tir yapıştırdık. Evet, çaplı çember ne çapmış? BD çapmış arkadaşlarım. Şurası çap. Şimdi y çevre açı gördüğü yay 2y. X çevre açı gördüğü yay 2x olacak diyelim bir kere. Y ile x arasındaki ilişki acaba nedir diye de bir soru sormuş bize amcamız. Sağ olsun amcamız güzel şeyler sormuş. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi ilk aklıma gelen hiçbir şey gelmemesi. O da güzel. Şimdi şurada BD çap olduğu için şurası çapı gören çevre açı 90 derece. Demek ki şurası 90-X olacak. Bunu bir yazalım. Sonra 90-X ile 30'un toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından şurası 120-X olacak. Bunu da yazalım. 120-X'in gördüğü yay İki katı olacak. Yani 240 eksi 2x oldu burası. Bunu da bir söylemiş olalım şimdilik. Peki şurası toplam bakın. 240 eksi x ile 2x ile 2x'in toplamıdır ki. O zaman burası toplamda 240 yaptı. Bu da bir dursun elimizde. 240'miş orası. Demek ki şurası da toplamda 120 olacak. Tamamı 360 olsun diye. 120 ise şurası da 60 eksi 2y olacak diyebiliriz. Toplam 180 olsun şey 120 olsun diye. 120 2y pardon. 120 2y olacak burası çünkü 2y tamamı 120 demiştik. Şimdi 30 dış açı. Dış açı yani 30 ikinci gördüğünden yani 240 2x'ten birinci gördüğünü yani 120 2y'yi çıkartıp 2'ye böldüğümde 30'u buluyorum dostlarım. Hemen şu 2 ile 30'u çarpalım. Şöyle aşağıya biraz yer açayım. İşlemimizi yapalım. 2 ile 30'u çarptım. 60 eşittir. 240 eksi 2x. Eksi 120 artı 2y'ye geldi. 240'tan 120 çıktı. 120 kaldı. 60'ı da buraya alırsam bu tarafta eşittir 60 olur. Eksi -2x 2x'i buraya alırsam 2x. 2y'yi buraya alırsam eksi 2 y gelir. 2'ye de bölersek x eksi y eşittir 30 olur. Ya da y'yi yalnız bırakmış şıklara baktığımda y'yi bu tarafa 30'u buraya alalım. x eksi 30 eşittir y olur. Evet cevabımız Adana'dan geldi. Beşinci sorumuz. O merkezli çemberde bakın yarı eşit bir uzunluk var. Hemen ne yapıyorum ben burada? Şurayı çiziyorum. Bu da yarıçaptır diyorum. Bu da yarıçaptır. Şurada bir ikizkenar çıktı burası Y. Y ile Y'nin toplamı burası olacak 2Y. Iki i̇kizkenar olduğu için burası da 2Y. Bakın yine iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten bu 2Y ile Y'nin toplamı şuradaki X'e eşit. Yani X 3Y. Hemen şuradaki oranda X yerine 3Y yazalım. Y'ler gitsin 1/3 çıktı oranımız diyelim. Evet, 6. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? KT çapmış arkadaşlarım, bunu söylemiş bir kere. Önce bunu bir yazalım şimdi. KT çap. Gösterelim bunu. MK KT çaplı çembere K noktasında T. -t. MK teğetmiş. Tamam, teğet olduğu noktada. Merkezden inen yarı çap TET dik iner her zaman. Buranın 90 olduğunu söyleyelim. Bakın şu 90'dan tam hipotenüsün ortasına bir doğru indirirsek muhteşem üçlüden bu da buna eşit olur. Şuradaki P noktası çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece olur. Ve ikizkenar dik üçgen çıkar 45-45. Ve bu 45'in gördüğü yay şu yay olduğu için bu yayın ölçüsü 90 derece Alfa'da 90'ı gören çevre açı olduğu için yarısı olacak 45 derece. Evet 7'deyiz yine yarı çapa eşit dışarıda bir uzunluk var. Hemen merkezle bu dışarıdaki uzunluğun çembere değdiği noktayı birleştiriyoruz. Deminki 5. soruda da bunu yaptık değil mi? Şimdi hemen bu da yarı çaptır diyelim. Şurada ikiz kenarımız çıktı bakın. Bu açımızın da 15 olduğunu söyleyelim. 15 ile 15'in toplamı şu dış açıya eşittir. 30. İkiz kenar olduğu için bu da 30. 30-30-60 şurası 120 yapar. 120-15 daha 135. Buraya da 45'imizi yapıştırdık. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 8. sorudayız. Şimdi bakın bir diklik inmiş. Ve 2'ye bölmüş kirişi. Biz dedik ki sadece merkezden inen dikme kirişi 2'ye böler. O yüzden bu doğru kesinlikle çaptır. Şimdi 40. Gördüğü yay şurası 2 katı olacak 80. Burası çap olduğu için arkadaşlarım çapın sağ tarafındaki yayın ölçüsünün kesinlikle 180 olması lazım. 80'i buradaysa şuraya kaldı 100. Bizim dondurma kuralı dediğim kuraldan alfa. 100 ile toplanınca 180 olacak. Demek ki alfada 80 gelecek dedik. Şimdi arkadaşlar sela okunuyor. Ben burada bir durdurayım videomuzu. Bitsin. Tekrar başlayalım. Tamam mı kardeşler? Evet. selamımız bitti. Allah rahmet eylesin. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet benzerini yine tarama testinde de çözdük arkadaşlar. Şuradaki hemen kenar ortayı çiziyoruz. Ve kenar ortaya bakın. Çapı gördüğü için çapı gören çevre açıdan dolayı 90'ı yapıştırıyoruz. Ve şunu fark ettik. Kayı kuralını gördük dostlarım. Yükseklik aynı zamanda kenar ortayı olduğu için bu üçgen kesin ikiz kenar üçgendir. Şurası 80 derece. Şurası da 80 derece olmak zorundadır. 80-80. 160 alfaya da kalıyor. 20 derece yapıştırdık. Çemberde T. Şimdi AD üçlü bir eşitlik var. Buna göre de diyor alfa kaç derecedir? Şimdi şuraya da biz bir ikiz kenardan dolayı alfamızı yazalım dostlarım. Şurayı birleştirdiğimde bakın BC'yi. BC'yi de şu üçünün eşit olduğunu gördük ya arkadaşlarım. O yüzden BC'yi birleştirdim. Muhteşem üçlüyü gördüm burada. Dolayısıyla buraya da 90'ı çaktım hemen. Şimdi bu alfa gördüğü yay 2 alfa değil mi? Şuradaki alfanın. teğet giriş açı olduğu için şurada 2 alfayı görüyor. Peki bu 2 alfayı gören şuradaki çevre açımızda alfa olmak zorundadır. Buraya da alfa yapıştırdım. Ve bakın bu dik üçgen oldu size ikiz kenar dik üçgen. Alfa alfadan dolayı. Demek ki alfalarımız ne olmak zorunda? 45 45 90 üçgeninden 45 çıkmak zorundadır. Evet, o merkezli çemberde 10 var, 30 var. Şimdi 10 derecemizin hemen gördüğü yaya 20 derece bir yazalım arkadaşlar. Sonra şunu da çizelim. Bakın bu da bizim çemberimizin yarıçapıdır. Şu da çemberin yarıçapıdır. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Burası da alfa oldu. Başka e, şu 20'yi gören şuradaki merkez açının ölçüsü de 20 derece olacak. Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlarım. Bakın şunlar ikiz kenar. O zaman şu aradaki açımız da minik açı da 10 derece olmak zorundadır. Bunu da yazdık. E, başka neler var? Bakın şurası bizim çapımız. Çap dediğimiz yer şurası. Şimdi bu çap... Üst tarafı 180 derece olacak. 20 şuradaysa şu DAB A, B yayına 160 derece kalmak zorundadır. Bunu da yazdık. Şimdi şu 30'u da kullanalım. Hatta 160'a hiç gerek yokmuş. Bakın şu 20 ile şuradaki 20 ile şuradaki 30'un toplamı iki iç açı olduğu için bunlar toplamları şuradaki dış açıya eşit. Yani şuraya eşit olacak. Kısacası benim alfa dediğim yere. O zaman 20 ile 30'un toplamı alfaysa alfamızda 50 olacak. Çünkü buranın tamamına alfa demiştik. Şuradaki ikiz kenar üçgenden alfa alfa demiştik buraya. Evet 12 numaralı sorumuza bir bakalım. T noktasında T. A, T, B eşitliğini göstermiş burada arkadaşlarım. 75'miş oradaki bir açımız. Buna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. Ee, t noktasında T'tir 75. Başka da bir şey yok. Çok fazla bir bilgi yok arkadaşlarım. Şimdi şu alfa gördüğü yaya hemen 2 alfa dersek. Şurası 2 alfa olur. Şimdi bu 2 alfayı gören şuradaki teğet kiriş açımız yani şu noktalı açıda alfa olur. O zaman bu da alfa olur. Ve bakın üçgenin iç açıları alfa, 2 alfa ve 75 oldu. Demek ki 3 alfa 105 olacak. Alfa eşittir. 3, 5. 35 mi geliyor arkadaşlar? Evet geldik 13 numaralı sorumuza. Şekildeki O merkezli çemberde AB ile BC birbirine eşit verilmiş dostlarım. Peki. Hemen bakın dik açıdan hipotenüsün ortasına muhteşem üçlü yapacak şekilde şu çizgiyi çizdim arkadaşlar. Şimdi alfaysa Burası da alfa olacak. Alfa ile alfanın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşittir. Burası iki alfa oldu. Şimdi şu bizim çemberimin yarı çapıysa buna tık tık koyduysam bu da çemberimin yarı çapı. Buna da tık tık koyacağım. Ve bakın şuradaki üçgenim nasıl bir üçgen çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Demek ki açıları 60 60 60. O halde iki alfa 60. Demek ki alfamızda 30 gelecek yapıştırdık. 14 numaralı sorumuz. Hemen bir 30 derecelik çevre açı görüyorum. 30 ise şu yayın ölçüsü 60. Eşit kirişlerin arkasındaki yayların ölçüleri de eşittir. Buna da 60'ı yazdık. Şimdi BD, DC'ye eşit. Bir de AB, BC'ye eşitmiş arkadaşlar. AB ile BC de birbirine eşit kirişlermiş. Demek ki bu BC'nin arkasında 120 var ya. Demek ki şuradaki kirişin arkasında da 120 olacak. Eşit kirişlerin arkasındaki yaylar eşit olduğu için. Peki 120 120 daha 240 360'a tamamlamam için şuradaki AC yayının da ölçüsünü 120 yapmalıyım. X de 120'yi gören bir çevre açı olduğundan dolayı yarısı olacak. 60'ı yapıştırdım. Cevap Adana'dan geldi. A, B, C, D, E düzgün beşgeni ile çevrel çemberi verilmiştir. Tamam. Şimdi düzgün beşgende bakın şu köşeden karşısındaki kenara inen diklik. Bu diklik arkadaşlarım bizim bu kenarımızı kesinlikle ikiye bölecek. Ve kiriş ne zaman diklik tarafından ikiye bölünüyordu? Tam merkezden çıkarsa bu kiriş her zaman... E, merkezden inen dikme tarafından ikiye bölünüyor Demek ki şurası benim çap dediğim yer Bunu da söylemiş olalım Tabi bu kirişi ikiye böldüğü gibi Buradaki yayı da ikiye bölüyor arkadaşlar Bunu da yazalım Şimdi alfa bu yayı görüyorsa bu yay iki alfadır Bu da iki alfadır Dört alfa oldu bunlar Düzgün beşgendeki bütün kirişlerimizin uzunlukları eşitti Demek ki her birinin arkasındaki yayın ölçüsü Dört alfa olacak Şimdi ne var burada? 5 tane 4 alfa var arkadaşlarım. Yani 20 alfa var. Ve toplamları 360 olacak. Demek ki alfa buradan 18 derece gelecek. 360 bölü 20'de. Evet son sorumuzdayız. Şekilde AB ve AD doğruları birbirine teğettir Klasik bir sorudur arkadaşlarım. Daha önce çözdük bundan. Hem tarama testinde hem köşe taşlarında şuradan ortak teğet çizdiğimizde şuradaki açı ile buradaki açı birbirine eşit oluyordu aynı yayı gördüklerinden dolayı buna da 50 yazdım. Aynı şekilde burada 60 olacak ve bakın toplamı 360 olacak şuradaki dörtgenin. Ne var şimdi? Alfa var, 50 var, 50 var, 100, 60 var, 60 var, 120. 100 120 daha 220 yaptı. Demek ki alfa'ya 360 olması için 140 derece kaldı. Diyebiliriz. Cevabımız Denizli'den gelir dostlar. Evet arkadaşlarım konu testi 1'i gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 2'yi gömeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.